Yurda dönelim ama sanata devam diyelim. 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali Ankara'da Etimeskut Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. 10 gün sürecek festivalde Türk Cumhuriyetleri kültürlerini tanıtacak ünlü sanatçılar da konser ettik. 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali Ankara'da kapılarını açtı. Türk dünyası başkentte düzenlenen festivalde bir araya geldi. Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel festivalin ilk gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ağustos ayı zaferler ayı Türk milletinin dolayısıyla bugün de Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü ben bütün şehitlerimizi ve bu Anadolu'nun kapılarını bize açan şehadayı rahmetle minnetle anıyorum. İşte bugün başlattığımız toyumuz. Artık 10 gün boyunca bir şenlik halinde devam edecek. İnşallah birle kardeşliğe katkı sağlar. İnşallah milletimizi yarınlarını inşa edecek. Gençlerimize istediğimiz ve beklediğimiz katkıyı sağlar. Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde çok sayıda Türk Cumhuriyetinin standı yer alıyor ve ülkeler kendilerini tanıtma fırsatı buluyor. Kazakistan Büyükelçiliği olarak uluslararası Anadolu Günleri'ne Etimesgut Belediyesi'ne katılmaya şeref duyduk. Biz burada kendi standımızı hazırladık ve çok güzel bir etkinliktir. Yani Kazak Halkı'na adından Atayurt'tan Anadolu'ya selamlarımı iletmek istiyorum. Gerçekten bu 24.sü 24 yıldır bu organizasyona katılıyoruz. Ee, Enver Bey'e bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Doğu Türkistan tanınmayan bir bölge. Her ne kadar tanınıyor olsa bile e, burada tanıtmak fırsatı buluyoruz. Festivalin ilk gününde halkın katılımı yoğun oldu. Böyle etkinliklerde herkes kendi bölgesinin ve böylelikle bizler de onları görmüş oluyoruz. Güzel bir avantaj oluyor. Bence çok güzel bir etkinlik oluyor bu. Her yıl gelmeye çalışıyorum ve takip ediyorum. Bu dokuyu görmek çok güzel, çok hoş. Yani insan kimliğiyle var zaten. O yüzden burada olmaktan mutluyum. Türkiye'mizin ve yani bize yakın olan devletlerinin buraya gelmesi beni mutlu etti, onur etti. <gülüyor> Çok sayıda sanatçının konser vereceği festival 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.